Bugün 29 Ocak 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta olacak. Güne kararsız ve belirsiz enerjilerle başlayabilir, herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Keyif ve rahatımıza düşkünlük tembellik eğilimlerini de arttırabilir. Ay 12.09'dan itibaren Oğlak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Oğlak Burcu'ndaki Venüs bugün retro hareketini tamamlıyor Venüs 6 Mart'a kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyecek kişisel arzular sevgi alışverişleri ve maddi konfor alanlarında ciddi hırslı ve kararlı olabileceğimiz bu süreçte yaşamımızda güven ve değer üretmek için sabırlı ve planlı davranabiliriz daha soğukkanlı ve sağduyulu olup içgüdülerimizi ve duygularımızı kontrol edebiliriz Bugün Oğlak Burcu'nda gerileyen merkür Plütonla birleşecek. Zihnimiz bilinçaltımızı ve geçmişe odaklanırken önemli keşifler yapabiliriz. Sezgilerimizden yararlanabilir, gizli bilgileri ve sırları ortaya çıkarabiliriz. Zaman zaman şüphe, endişe, hırs ve kıskançlık gibi negatif düşüncelerin etkisinde kalabilir, takıntılarımızla da yüzleşebiliriz. Karamsar ve melankolik olmamız mümkün. İletişimlerimiz daha kontrolcü ve manipülatif olabilir. Akşam saatlerinde ay Oğlak Burcu'nda Mars'ta kavuşacak. Huzursuz ve stresli olabileceğimiz akşam saatlerinde sabırsız ve dürtüsel davranışlarla ilişkilerde çatışmalara, kaza ve sakarlıklara yol açabilir. Gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.